Bak, bak, otu sararken çok tütün atıyorsun içine. Otun tadı kaçıyor o zaman, çok tütün atma. <gülüyor> İstersen hiç tütün...